Gençliğin gözleçleri. merhabalar dostlarım. Şimdi biz bu sayfa 15'teki 18. soruya kadar gelmişiz. Şimdi bu 18'den itibaren çözeceğim ama önceki videolardan kaç dakika kaç saniye uzunluğunda olduğunu bilmediğim için gerekirse bunları da önceki videolarla birleştirerek de tek bir video haline getirerek de sunabilirim size arkadaşlarım. Ondan da haberiniz olsun. Ee, şimdi söyle fırsat buldukça buldukça soruları çözmeye çalışıyorum. O yüzden en son nerede ne kaldı bu da tam hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi burada yine bir dönüşüm yaptırıyor bize soruda arkadaşlarım. Kendisi söylemiş. Demiş ki kök x gördüğünüz yere u harfini yazın demiş. O halde hemen burada sinüs kök x yerine u yazacağız. Burada da bir kök x'imiz var. Bunun yerine de u şeklinde bir şey yazacağız ama dx yerine ne yazacağımızı nasıl buluyorduk? Tabii ki buradaki ifadenin her iki tarafının türevini alıyoruz. Şimdi kök x'in türevi bir bölü 2 kök x'di dx'i de yazdım yanına eşittir u'nun türevi de du şimdi dx'i yalnız bırakalım dx eşittir 2 kök x'i buraya çarpı durumunda atıyorum 2 çarpı kök x du şeklinde yazdım tabi şimdi bu tarafta x'in türevi var Burada da u'nun türevi var ama x'li bir şey çıktı. O halde şu x'ten de kurturalım. Peki biz kök x yerine ne yazacağız demiştik? u yazacağız. Yani bakın burası aslında şu oldu. 2 çarpı kök x yerine u yazdım. du. Yani dx dediğim şey 2 u du'ya eşitmiş. Şimdi bu gördüklerimizde getirip soruda yerine yazalım arkadaşlarım ve zaten oradan da kendiliğinden çözülmüş olacak. Hemen integralimi düzenliyorum. Sinüs içine kök x yani u diyorum ee, yanında da dx hatta şuradaki u'yu da yazalım böyle kök x'e de u dedik çarpı yanında da dx var d e de ne demiştik 2 u du buraya da 2 u du'yu yazdım u'lar zaten sadeleşti benim integralimin son durumu 2 tane sinüs u du oldu dostlar işte yeni integral bu olur dedik 19. sorudayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. Şöyle çapraza kaymış birazcık. Düzelttik. 19. sorumuz. integralinde diyor t eşittir. P eksi x dönüşümü yapılırsa. Hemen t dediğimiz şey pi eksi x ise kardeşim. Her iki tarafın türevini alalım. dt eşittir. P'nin türevi sıfır. Eksi x'in türevi de eksi dx'dir. Demek ki ben dx gördüğüm yere eksi dt yazabilirmişim bunu biliyorum Peki x gördüğümüz yere ne yazacağız öğretmenim Bakın buradan x'i bu tarafa alalım x eşittir t'yi de bu tarafa alalım pi eksi t oldu x gördüğümüz yere pi eksi t dx gördüğümüz yere de eksi dt yazacakmışız bunu anladık Hemen integralin yeni halini yazıyorum Şimdi sinüs x diyor. Sinüs x gördüğümüz yere ne yazacağız? Pi eksi t yazacağız. Pi eksi t. Tamamdır hocam. Artı kosinüs x diyor ki burada da hemen kosinüs x gördüğümüz yere pi eksi t yazıyorum. Pi eksi t. Şöyle parantezimizi kapatalım. Yanına da dx gördüğümüz yere eksiyi bu tarafa attığım için eksi dt yazacağım. Şöyle çarpı eksi dt şeklinde de integral diferansiyel çarpanını yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu da tabi ki düzenleyeceğiz. Son halini de size söyleyeceğim arkadaşlarım. Hemen düzenleyelim. Sinüs pi eksi t demek sinüs t demektir. Kosinüs pi eksi t demek eksi kosinus t demektir. Yanında da dt var. dt'nin de önünde eksi vardı. Bu eksiyi de şuraya yazdım arkadaşlar. Şimdi bu eksiği de içeriye dağıtalım. Son halini söylüyoruz integralin artık. Eksi içeriye dağıtırsak kosinüs artıya döner. Kosünüs t. Eksi sinüs t. Yanında da dt var. İşte dönüşümü yaptıktan sonra bu integral elde ediliyormuş diyebiliriz. Geldik bu sorumuza. 20. sorumuz bakalım ne diyor integralinde gx eşittir u dönüşümü yapın diyor. Peki gx u ise her iki tarafın türevini aldığında g'nin türevinde x dx eşittir du olduğunu gördüm. Şimdi bunları da getirip integralin içerisinde yerlerine yazalım arkadaşlarım. Şöyle bir şey oluyor bakın şimdi integral gx'in türevi var burada. Burada da gx'in türevi var. Önce isterseniz bunları bir gx'in türevi parantezinde yazalım. Şöyle oluyor. G'nin türevinde x parantezi içerisinde. Burada gx kaldı. Artı burada da fok. Fok dediğimizde şu değil miydi? F içerisinde g içerisinde x. Parantezi kapattım. Dx. Şimdi getirelim yerlerine yazalım. Bir kere şu. Gx ile Dx'in çarpımı G'nin türevi ile Dx'in çarpımı Du'ya eşit Yani bir kere şunların ikisine Du diyormuşuz Biz Du'yu sona yazalım Gx'e ne demişiz arkadaşlarım U demişiz Gx'e Artı F içinde U var burada da bakın F'de U İşte yeni integralimin Son versiyonu bu oldu U'ya bağlı integral bu çıktı dostlarım Evet 21. sorumuz yine şu dönüşümü yapılırsa diyor bize. Hemen x eşittir a üzeri 6 ise her iki tarafın türevini alıyorum. dx eşittir 6'yı başa aldım, kuvveti de bir azalttım. da'yı da unutmadım. Şimdi getirelim bunları da yerine yazalım arkadaşlarım. Bakın şöyle oluyor. İntegral içerisinde küp kök içinde x var. X yerine ne yazıyorum? A üzeri 6. bölü 1 artı kare kök içerisinde X var. X yerine de A üzeri 6 yazdım. Çarpı yanında da DX var. DX yerine de 6 tane A üzeri 5 DA yazdım dostlarım. Evet. integrali birazcık da düzenleyelim. Cevap gelsin. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradaki kök dışına çıkartacağım. Sadeleştireceğim. Küple 6 sadeleşir. A kare kalır burada. Bölü. 1 artı kare ile 6 sadeleşir. A küp kalır burada. Yanında da çarpı. 6 tane A üzeri 5. D var. Bir satır daha düzenleyebilirim istersen bunu. Şöyle yazabilirim yani. Şu üsttekileri çarpabilirim. 6 tane A üzeri 7. Bölü. 1 artı A küp yanında da DA vardır diyebilirim son versiyonu bu olur arkadaşlar evet 22. sorumuzdayız bakalım burada nasıl bir işlem yapacağız yine burada bize şimdi dönüşüm yaptırım, yapmamızı kendisi söylemiyor ama biz bir dönüşüm yapalım ne demiştik köklü bir ifade varsa kökün içindeki ifadeye bir ee, değişken değiştirebilirseniz hatta şöyle yapalım bakın burada küp kök var Burada da karesi var arkadaşlar. O zaman biz ikisinin o keki olan 6. Yani kök içindeki ifadeye x artı 2'ye biz a üzeri ya da u üzeri bir harf üzeri 6 diyelim. Bu dönüşümü yapalım dostlarım. Peki bu durumda her iki tarafın türevini alsak dx eşittir 6 çarpı u üzeri 5 du haline aldım. Şimdi neden direkt x artı 2'ye u demedik de? U'nun altıncı kuvveti diye başladım. Çünkü iki küpünde bakın bir küp kök var bir kare kök var. İkisinden de dışarıya rahatça çıkabilmesini sağlamak adına ikisinin o keki olan 3 ile 2'nin o keki olan altıncı kuvveti verdik buraya. Şimdi getirelim bunları da yerine yazalım. Bakın şurası kare kök içerisinde U üzeri 6'dır. Kare kök içerisinde U üzeri hatta yazalım öyle ya. Kare kök x artı 2 yerine u üzeri 6 yazıyorum. Yanında da artı 3 var. Bölü küp kök x artı 2 yerine de u üzeri 6 yazıyorum. Yanında da dx var. Dx de neymiş? 6 tane u üzeri 5 d uymuş. Hadi şimdi burayı bir toparlayalım dostlarım. Bir toparlama aşamasına girelim. Bakın sadeleştirmemiz var. Kare ile kare kök sadeleşti. u küp kaldı burada. Bölü Burada da küple kare, e, 6 sadeleşti. U kare kaldı. Şunun yanında da artı 3 var. Bunu da unutmayalım. Bir de 6 çarpı U üzeri 5. D U var. Şimdi U kare ile U üzeri 5'i de sadeleştirelim. U küp kalsın burada arkadaşlarım. Bu U küpü de içeriye dağıtalım hatta biz. Şu hale aldı integralimiz. Bakın 6'yı dışarıya yazdım. 6 sabit sayısını dışarıya aldım. U küpü de içeriye dağıtıyorum. U üzeri 6. Artı u küple 3'ü çarpıyorum. 3 tane u küp. Bir de du var. İşte integralim çok güzel bir hale geldi dostlarım. Şimdi bu integrali alması kolay artık. Hemen şöyle yapalım. 6 başta dursun. U üzeri 6'nın integrali u üzeri 7 bölü 7. Artı 3 çarpı u üzeri 4 bölü 4. İntegrali haline geldi. Artı c'yi de unutmayalım. İşte bu integralin sonucu bu oldu. Tabii ki getirip bir de şimdi U gördüğümüz yere U'nun daha doğrusu 6. kuvvetinin olduğu yere biz ne yazacağız? X artı 2 yazacağız. Peki son halini şurada yazıyorum o halde. Şuraya son halini yazalım. Şimdi şu 6 bölü 7 olarak başa gelsin. 6 bölü 7 çarpı U üzeri 7 demek. Şimdi U yerine biz ne yazacağız şuradaki durumda? her iki tarafın 6. kuvvetten kökünü alsam u yerine kök 6. dereceden x artı 2 yazacağız bir de üstünde 7 var bunu da nasıl çevireceğim şöyle 6. dereceden kökün içerisinde x artı 2'nin 7. kuvveti olacak artı şimdi 3 bölü 4 burada var 6 ile çarptım 18 bölü 4 yani 9 bölü 2 geliyor katsayımız. 9 bölü 2 bunun da şöyle derecesini ayarlayalım. Yine 6. dereceden kök içerisinde buradaki kuvveti 4 olduğu için x artı 2'nin 4. kuvveti var. Bir de artı c var arkadaşlarım. İşte son versiyonumuz bu oldu. 23. sorudayız. Şimdi burada da hx var bir de h'ın türevi var. Dolayısıyla ben hx'e u diyeceğimi artık biliyorum. hx eşittir u. Peki her iki tarafın türevini aldım. H'ın türevinde x dx eşittir, du geldi. Şimdi bunları da yerine yazalım hemen. İntegral içerisinde g'nin türevinin içinde u çarpı şurası da du'ydu. du'yu da ekledik. Peki türevle integral sadeleşti. Geriye bir tek g u kaldı. Artı C'miz kaldı. Hadi U'yu da yerine yazalım. O halde G'nin içinde H X artı C kaldı. Yani go X artı C'dir. Bu integralin sonucu diyebiliriz dostlarım. Evet geldik 24 numaralı soruya. Bakın yine kök X var. Kök X'e U diyelim. Sonrasına bakarız artık. Nasıl gelişecek? Görürüz arkadaşlar. Hemen kök x eşittir u ise her iki tarafın türevini alıyorum 1 bölü 2 kök x dx eşittir du hatta buradaki 2 kök x'i de buraya çarpı atalım dx eşittir 2 kök x du şey, oldu peki kök x neydi u o halde dx eşittir şu hale geldi 2 u du halini aldı Şimdi getirip de yerine yazalım bunları. İntegral içerisinde f'in türevinde kök x yani u bölü kök x yerine u yazdım, dx yerine de 2u du diye de ekledim. U'lara bay bay dedik. Geriye ne kaldı? Şu 2'yi de dışarıya alırsak 2 integral içerisinde f'in türevinde u du kaldı. Peki türevle integral hemen sadeleşiyordu türevle integral sadeleşti geriye 2 var zaten f u kaldı artı bir de c kaldı arkadaşlar peki u, u yerine de kök x yazacaktık yani şu hale aldım 2 tane f de kök x artı c bu 2'yi hocam c ile çarpmayacağız mı? 2 ile de çarpsam, 5 ile de çarpsam buraya C yazıyordum kardeşim. Çünkü sabiti bilmiyoruz zaten ne olduğunu. C, kaç katını yazarsan yaz her zaman C olacak. Peki geldik 25 numaralı soruya. Şimdi değişken değiştireceğimiz aşikarda neye U diyeceğiz arkadaşlarım burada. Bakın X küpe büyük kuvvete U diyin demiştik her zaman. X küp eşittir U ise türevini aldığımda 3 X kare dx eşittir du yani x kare dx eşittir du bölü 3 bakın x kareyi yakaladık şurada x kare ile dx'in çarpımına biz du bölü 3 diyecekmişiz hadi yerine yazalım o halde bunları şimdi burada bir kere f'in çift türevi var içinde de x küp yani u var Yanında da çarpı dx çarpı x kare yani du bölü 3 var. Du bölü 3'ü de şuraya 1 bölü 3 diye de dışarıya salalım arkadaşlar. Peki burada çift türev olduğu için hemen birinci türevi sildim, bir türev sildim, bir de integrali sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 1 bölü 3 f'in türevinde bir türe birinci türevinde u artı c kaldı. Hatta u da yerine yazarsanız 1 bölü 3 f'in türevinde x küp artı c'dir. Bu işlemin sonucu diyebiliriz arkadaşlar. Evet 25 numaralı sorumuz da tamamdır. Şimdi sıra geldi. Belirsiz integralle ilgili yeni nesil soru tipleri demişim arkadaşlarım. Bunları da birlikte görelim istiyorum. Ee, hemen halletmeye çalışalım bu kısmı da. Birinci sorumuza bakalım. Burada da bir 5 tane soru hazırladım dostlarım. Şimdi diyor ki İlk kızı ve ivme denklemini vermiş bize dostlar. Bunu zaten türevden de söylemiştik. Türevdeki muhabbeti hatırlayın. Yolun birinci türevini alırsan hızın denklemini bulursun. Eğer ki hızın birinci türevini alırsan da ivmenin denklemini bulursun demiştik. O halde şimdi biz olayı geriye doğru gidelim. Şimdi ivmenin bir kere integralini alırsan... İvmenin integralini aldığımda ben neyi bulurum? Hızı. Madem ki hızın türevi integralik şey, a, ivmeyi veriyorsa, ivmenin integrali de hızı verecek. O halde gelin hemen buradaki ivme denkleminin bir kere integralini alalım. A'nın t integralini alacağız. Neymiş ivme denklemi? 12t artı birmiş. Hemen integrali alırsak burası ne oluyormuş? İvmenin integrali hız oluyormuş. Demek ki ben hızın denklemini buluyorum şimdi. Peki integral alırsam 12t kare bölü 2'den 6t gelir. 6t kare gelir. Artı birin integrali t idi. Bir de artı sabit sayımız var c. Şimdi diyor ki bize ilk hızı yani zaman sıfırken ilk hızı dediği t sıfırken t eşit sıfır için hız neymiş 8 metre bölü saniyemiş. O halde t yerine 0 yazarsam 8'e eşitleyeceğim. Bu durumda c'yi ben 8 buluyor. C 8 geldi. Yani gelin şuraya hızın denklemini bir daha yazalım. Hızın denklemi t'ye bağlı denklemi 6t kare artı t artı c. Yani 8 bulduk bunu da. Peki neyi soruyor? 3. saniye sonundaki hızını soruyor bize. Yani t yerine 3 yazın diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. 3'ün karesi 9. 6 ile de çarptık. 54. Artı 3. Artı 8. Ne geliyor? 57. 65 mi geliyor dostlar? Geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Üst yüzey alanı 50 kilometre olan bir göl buzlanmaya başlıyor. Şimdi bir göl düşünün arkadaşlarım. Şöyle bir göl olsun. Ve bunun tamamı 50 kilometrelik bir alanı varmış bunun. Tamamı 50 kilometrelik bir alan. Gölün t günde buzlanmamış kısmı. Bakın, şurası buzlanmış olsun, şu kısım buzlanmış, burası da buzlanmamış kısım. Bunu da diyor, at olarak zamana bağlı alanının denklemini at fonksiyonuyla tanımladım diyor. Tamam. Ve size de bu a'nın T'ye göre türevini aldığımda rt şeklinde de bir fonksiyon tanı. Hocam, r ne, t ne, t zaman da, r'nin ne olduğunu ben de bilmiyorum. R, bir harf işte. Bu şekilde bir fonksiyon tanımlarım diyor. Yani sana şimdi soru da alanın denklemi lazım değil mi? Alan lazım. Neyi biliyorsun? Alanın türevini biliyorsun. O halde diyeceksin ki ilk başta bir kere şu her iki tarafın bir integralini alalım. Şu türevden bir kurtulalım. Alanın formülünü bir bulmuş olalım arkadaşlarım. Burada türevle integral sadeleşti direkt alan kaldı. Zamana bağlı alanın denklemi kaldı. Şuranın da integralini alırsam R sabit bir sayı. T'ye göre integral alıyorum çünkü dT var arkadaşlarım burada. dT yatta şuraya attığımı düşünün. Çarpı dT olsun. Burada da dA kalsın. D ile integral sadeleşti. Işte. Buranın da T'ye göre integralini alıyorum. O da ne yapar? R sabit sayı olduğu için R'ye dokunmuyorum. T'nin integrali de T kare bölü 2. Artı bir de C'miz var. İşte alanın Olayını bulduk, alanın denklemini bulduk dostlar. Ve bu adamın yüzey alanı, üst yüzey alanı 50 kilometre kareymiş. Yani daha hiç buzlanmadığında, hiç buzlanma olayından bahsetmiyoruz. Yani daha sıfırıncı günde bunun alanı 50 kilometre kareymiş arkadaşlarım. Tamam mı? 50 kilometre kare ne zamanmış? T 0 anında. O halde hemen T yerine sıfır yazalım t eşittir sıfır için dersen burası sıfır çıkar c kalır 50'ye eşit olduğu için de c direkt 50 olur arkadaşlar o halde benim alan denklemim, alanımın zamana bağlı denklemi r çarpı t kare bölü 2 artı 50 imiş aslında peki tamam öğretmenim buraya kadar her şeyi anlarım. Şimdi diyor ki sorunun devamında bu gölün 8 gün sonra yani t eşit 8 için 32 kilometrelik kısmı buzla kaplandı. He Demek ki şurası 32 kilometrelik kısmı buzla kaplandı. Buzla kaplanmamış kısmı ne kadar oldu? 18 kilometre. Peki benim A dediğim alan neyin denklemiydi? A neye aitti? Buzlanmamış kısma aitti. Demek ki buzlanmamış kısım T eşit 8 için 18'miş aslında. 32'si buzlu kaplı, 18'i buzsuz. Çünkü buzlanmamış kısmın formülüne ben A dedim. O halde T eşit 8 için diyelim. T yerine 8 yazalım. R çarpı 64 bölü 2 artı 50 var. Ve bu neye eşitmiş? Buzlanmamış alana. O da 18'miş dostlar. Buradan 32 R eşittir. 50'yi buraya atarsak eksi 32. R eşittir. Eksi 1'i de bulduk de eksi 1'miş o halde ben şimdi alanın denklemini bir daha yazıyorum alan zamana bağlı alan eksi 1 yazarsam eksi t kare bölü 2 artı 50'ymiş dostlarım bana da diyor ki kaç gün sonra tamamen buz olur. Her tarafı buz olsun istiyor. Yani buzlanmamış kısmı sıfır olsun istiyor arkadaşlarım. Yani AT sıfır olması için ne kadar zaman geçmesi gerekir diye soruyor. O halde burayı sıfır yapan T değerini arıyoruz. Eksi T kare bölü 2 artı 50 diyelim. Eksi T kare bölü 2'yi buraya atalım. T kare bölü 2 eşittir 50. T kare eşittir 100. T eşittir 10. Evet. 10 gün sonra tamamen buz olurmuş dedik. Ve geldik bir sonraki sorumuza. Patlayan balonun içindeki havanın t saniye anındaki hacmi Qt'ymiş. Qt formülüyle gösteriliyor. Diyor ki t'nin dt demiş. Eksi her şurası Qt yazar arkadaşlar. Siz de düzeltin notlarınızda. Eksi Qt'dir. Onu unutmuşum ben. Şeklinde tanımlanıyor patlamadan önce 1 bölü 2 ton hava var ise kaç saniye sonra içindeki hava 1 bölü 3'üne iner diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım. Gelin tane tane yapalım şimdi bunu arkadaşlar. Öncelikle burası Q şu Q'yu da buraya alalım yani şu integrali, şu ifadeyi biraz daha düzgün yazayım ben dostlarım. Şöyle olur. DQ yani Q'nun türevi demektir. DQ bölü ee, Q kare T'yi de buraya alalım Q kare T Eşit oldu DT'yi buraya alalım Eksi 1 bölü Kök içinde T artı 4 DT'yi de buraya çarpı durumunda aldım Şimdi diyorum ki Hacimle ilgili işlem yapacağım Yani Q'ymuş hacmi Bana o zaman QT lazım Hemen gelin Burada her iki tarafın integralini alalım Çünkü burada türevi var Türevinden kurtulmalıyım, integralini bulmalıyım arkadaşlarım. Hemen her iki tarafın integralini alıyorum. Şimdi şuradaki integrali alırken Q'nun türevi var. Yani şu DQ demek aslında ne demek? Q'nun türevinde T demek değil mi? Türeviyle kendisi var. O halde şöyle yapalım mı? QT'ye biz bir U dersek Q'nun türevinde T, DT eşittir DU olur. Demek ki hemen burada yerine yazarsak bunları da arkadaşlarım şurada getirelim. İntegralin yeni hali şu oldu. du bölü u kare şeklinde oldu ki bunun da integralini almasını hepiniz biliyorsunuz. Eksi bir bölü u yani o da eksi bir bölü qt şeklinde yazdık arkadaşlar. Peki şuranın da integral değerini bulalım hemen. Bunu da zaten hızlı bir şekilde alabilirsiniz dostlarım. Siz ben hızlıca yazıyorum. Sürekli aldığınız integrallerde. Eksi 2 çarpı kök içinde t artı 4 artı c şekline geldi. Peki tamam Buraya kadar geldik şimdi öğretmenim. Diyor ki patlamadan önce patlamadan önce bir bölü 12 ton hava var ise yani bu ne demek? Patlamadan önce demek daha hiç zaman geçmemiş. Patlamaya falan başlamamış. T eşittir sıfır anında demek. Peki T eşittir sıfır anında burası ne olur dostlarım? T eşittir 0 için 1 bölü 12 ton hava varmış. QT yani içindeki havanın hacmin miktarı 1 bölü 12 imiş. Peki burada QT yerine T eşit 0 için 1 bölü 12 yazsak burası ne oldu? Eksi 12 oldu. Aynı şekilde t yerine 0 yazdım. Şimdi bunlar birbirine eşit ya şuradan. Eşit geliyorlar ya dostlar. T yerine 0 yazdım. 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Eksi 2 ile çarparsam eksi 4. Bu da eşitmiş. Eksi 4 artı c. Peki eksi 4'ü de buraya attık. Eksi 8 eşittir. C oldu. O halde artık ben denklemi bir daha şöyle bir düzgünce yazayım. Eksi 1 bölü qt eşittir. Eksi 2 çarpı T artı 4 artı C. C'yi de eksi 8 bulduk. Bizim doğru hacim denklemimiz bu şekilde yazıldı arkadaşlar Şimdi diyor ki bize hacmi kaç saniye sonra yani T'yi soruyor. İçindeki hava 1 3'üne insin istiyor dostlarım. Yani şunu diyor. İçindeki hava hani 1 bölü 12'ydi ya bunun 1 12'lik bir hava vardı. Bunun da diyor 1 3'ü olsun. Bunun 1 bölü 3'üne kadar düşsün. Yani 1 36'lık bir hava kalsın diyor. Hacmi bu kadar olsun diyor. O halde hacim yani Qt 1 bölü 36 olduğundaki zaman saniye nedir diye de bir soru soruyor bize. Hemen Qt yerine 1 bölü 36 yazalım. Eksi 1 bölü 1 bölü 36'dan eksi 2 çarpı t artı 4 eksi 8'i yazalım. Şurası eksi 36 yapar. Eksi 8'i de buraya alırsak. Eksi 28 eşittir. Eksi 2 çarpı t artı 4 olur. Eksi 2'ye... Ha bunu karekökü pardon. karekökünü yazmayı unutmuşuz lan. Şöyle. Eksi 2'ye böldük her iki tarafı. 14 eşittir. Kök içinde t artı 4. Her iki tarafın karesini aldım. T artı 4 196 çıktı. Evet t eşittir 192'ye ulaştık evet 192 saniye sonra içindeki hava 1 bölü 12'nin 1 bölü 3'üne iniyormuş dostlar sorunun cevabı 192'ymiş evet 3 numarada tamamdır geldik 4. sorumuza bakalım burada ne diyor bunu bir konuşalım evet burada da güzel bir dikdörtgeni koordinat sistemine yerleştirmiş ve sonra da döndürmüş arkadaşlarım Diyor ki öyle bir f fonksiyonu tanımlıyorum ki diyor sana bu o abc dikdörtgenin a köşesi üzerinde 90 derece döndürüldü c köşesinin aldığı yol işte yani 90 derece döndürdük c'nin aldığı yolu söylüyor arkadaşlar ki c şöyle bir yay çizerek bir hareket yapar ve bu yayında Zaten dairede alanda milyonlarca kez çözdük bu soruda dairede alan ve çevre konusunda. Şu sabit nokta A olduğu için dönen noktada C olduğu için A ile C'yi birleştirdim. Döndükten sonraki haliyle de birleştirdim. Ve bu senin yarı çapın oluyor dostlarım. R dediğimiz yer. Şöyle bir çeyrek daire dönüyor. Bu çeyrek dairedeki yay uzunluğu denilen ifade benim fonksiyonumun ifadesiymiş dostlarım. Peki başka ne vermiş? OA ile OC'nin karesinin toplamı da 1'miş. Yani ben OA'ya bir t santim desem. OA t ise t'yi de buraya atalım. Bu durumda OC'nin karesi 1 eksi t olur. OC ne olur arkadaşlarım? de kök içinde 1 eksi t geldi. OC yerine de kök içinde 1 eksi t yazalım. OC gördüğümüz yere. Hatta şurada bakın bir Pisagor çakılır, Çakalım hatta Pisagor'u. R kare eşittir. Bir 1'in karesini alalım. Arkadaşlar odaya gelen giden oluyor. Geldiği zaman da durduruyorum videoyu hemen. O arada kesiklikler oluyordur muhtemelen. Gelen olduğu zaman durduruyorum. Sonra giden gittikleri zaman tekrar devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi ne yapıyorduk? Buranın Pisagor'unu alıyorduk. R kare eşittir. Bir T'nin karesini alacağız. Artı bir de 1 eksit kök içinde bir eksi t'nin karesini alacağız. Bu da ne yapar? Bir eksi t. Direkt karesini aldığımda da bir eksi t yaptı. Buradan da re'yi çekersem ben kök içinde t kare eksi t artı bir oldu. R'yi de bulduk. Şimdi devam edelim. Şu ee, fx fonksiyonunu tanımlamıştık ya şuradaki yayın uzunluğu demiştik yani çeyrek dairenin uzunluğudur bu çeyrek dairenin yay uzunluğu şimdi tam dairenin yay uzunluğu 2 pi r çeyrek dediği için bölü 4 oldu hatta şuradaki 2 ile de sadeleştirelim bunları pi r bölü 2 oldu arkadaşlarım çeyrek dairenin yay uzunluğu yani benim f'im f fonksiyonum t'ye bağlı f fonksiyonum pi r bölü 2 o da pi bölü 2 parantezinde r'yi ne demiştik biz? Şu ifade. Yani kök içinde t kare eksi t artı 1 şeklinde bulduk. Evet fonksiyonumuzu da bulduk. Şimdi bu integralin değeri nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen getirip şu integralde fonksiyonu yerine yazalım. Bakın integralimiz şu hali aldı. İntegral içerisinde 2t eksi 1 Çarpı dt'miz var. Bölü f t. T'yi de şöyle bulmuştuk. Pi bölü 2 çarpı kök içinde t kare eksi t artı 1 dedik. Pi bölü 2'yi de başa aldım arkadaşlar. Bölü 2. Ama aşağıda olduğu için pi bölü 2'yi yukarıya ters çevirip çarptım. Yanlış söyledim. 2 bölü pi. Şimdi oldu. Evet şimdi bu integralin sonucu nedir diye soruyor. Hepinizin çok iyi bildiği bakın. T kare eksi t artı 1 kısmına biz u dersek t kare eksi t artı 1'e u dediğimizde türevini alıyorum. 2t eksi 1 dt eşittir du geliyor. Yani çok kolay bir hale geliyor benim integralim. Başında 2 bölü pi var integral şurası du'ydu bölü burası da kök içinde u geldi. Evet. Bu integrali alacağız şimdi dostlarım. Ee, nasıl yapacağız hatta bunu? Şurada dt geldi. Değil mi? Türevini aldım. 2t-1 dt. Burada bir sıkıntı yok. 2t-1 dt eşittir. D u geldi. Doğru. Herhangi bir yerde bir hata var mı arkadaşlarım? Yok. Şu ana kadar her şey doğru. Burada da ne yazdık? U yazdık bunun da olduğu yere. Bu da tamam. 2 bölü pi du bölü kök u geldik du bölü kök u şimdi ben kendi yaptığım çözüme bakıyorum da çözümde bir yerde bir şeyleri unuttum mu acaba diye düşünüyorum yok unuttuğumu da zannetmiyorum arkadaşlarım biz doğru yaptık 2 bölü pi integral içerisinde du şu şey nereden geldi 2t eksi 1 değil mi burası evet 2t eksi 1 biz de 2t eksi 1 bulduk. Yok, bizde bir sıkıntı yok arkadaşlarım. Demek ki ben çözümü düşünürken artık nasıl çözüyorsam o anda yanlış şeyler yapmışım dostlarım. Devam ediyorum ben. Şimdi buradan devam edelim. 2 bölü pi başta dursun. İntegralimiz, bakın bu u dediğimiz şey u üzeri eksi 1 bölü 2 diye yukarıya çıkarttım kökten de kurtardım du. Şimdi hemen integrali alalım. 2 bölü pi bunu 1 arttırıyordum. 1 ekledim. 2 1 2 oldu. U üzeri 1 2. Bölü 1 2 oldu. Artı C. Yani bir satır daha düzenledim. Bunu ters çevirip çarpalım. 4 bölü pi çarpı kök U artı C'ye geldi. Bir tane daha 4 bölü pi. Kök içerisinde de U'yu yerine yazıyorum. U'ya ne, ne demiştik biz? T kare eksi T artı 1'e U demiştik. Artı C diye de. Bunu ekledim arkadaşlarım. Evet sorumuzun cevabı buydu. Geldik buna. Evet diyor ki zemin üzerinde bulunan küre şeklindeki bir cisim. Cisim merkezinden X birim uzaklıktaki ara kesit merkezi olacak şekilde kesilmiştir. Tamam. Şimdi X bir uzaklıkta. Şurası X'miş diyelim. Burada bir yarı çapımız oluşur tabii ki. Gel gel hocam. Şurası R olsun cism merkezden ya da şuraya R demeyelim. Kürenin yarı çapına biz R diyelim. Şurası da arkadaşlarım Y olsun. Y. Diyor ki şimdi cismin yarı, çapı, heh, cismin yarı çapı R demiş. İyi ki de R demişiz buraya. Şimdi bir F fonksiyonu tanımlıyor dostlarım. Arkadaşlar merhabalar. Bu soruyu çözüyorduk ve ben yine durdurmak zorunda kaldım. Şimdi Baştan bir daha bakalım sorumuza. Bir küre vardı ve F fonksiyonu şu şekilde tanımlanmıştı. Ara kesit dairesinin yarı çapı. Şuradaki taradığımız dairenin yarı çapı olacak arkadaşlarım. Biz merkezden X birim uzaklıktaymış. Kürenin yarı çapı R'ymiş bunları gösterdik. Ve şuranın dik üçgenden şuraya biz işte A noktası şuraya da B noktası diyelim. AB yarı çapını bulacağız şimdi dostlarım. AB yarı çapında nereden buluruz? Pisagor bağımsından bulacağım. Hemen r kare eşittir AB'nin karesi artı x kare dedik. Hatta buradan AB'nin karesini yalnız bırakalım, x kareyi bu tarafa atalım. r kare eksi x kare. Bir de karekökünü aldım. Buradan AB arasındaki şu ara kesitin yarı çapını bulduk. Bizim formülümüzde neydi? Bu ara kesit dairesinin yarı çapıymış f dediğimiz şey. Yani bizim fx fonksiyonumuz artık bu arkadaşlar. Şimdi getirelim integralde de yerine yazalım fx fonksiyonunu. Hemen yerine yerleştiriyorum. İntegral içerisinde x bölü fx. Yani fx dediğimde kök içinde r kare eksi x kare dx de yazdım. Bu integralin sonucunu istiyor bizden dostlarım. Hemen kökün içindeki ifadeye u diyorum yani r kare eksi x kareye u dedim her iki tarafın türevini alıyorum x'e göre türev aldığım için r sabittir türevi sıfır Şuranın türevi ise eksi 2x dx u'nun türevi de du'dur dedik peki buradan x dx ne çıktı arkadaşlarım x dx olup x dx eşittir d U bölü eksi 2 geldi. Şimdi getirip yerine yazalım bunları. Hemen yazıyoruz. X yerine ne yazacağız? X, dx yerine ne yazacağız daha doğrusu? du U bölü 2. O eksi 1 bölü 2'yi de başa alalım. İntegral içerisinde du U olsun bölü. Şuraya da U demiştik. Kök U geldi. Evet sorumuzun cevabı bu arkadaşlarım. Şimdi bunu da düzenleyelim, çözelim eksi 1 bölü 2 integral u üstünde eksi 1 bölü 2 olarak yukarıya çıkarttım üslü ifadeye çevirdim şimdi kuvveti 1 arttıralım eksi 1 bölü 2 kuvvet 1 artarsa u üzeri 1 bölü 2 olur bölü 1 bölü 2 de buraya gelir artı c tekrar bir düzenleme yapalım şu 1 bölü 2'ye takla attıralım eksi 1 bölü 2 var 2 bölü 1 buradan geldi çarpı u üzeri 1 bölü 2 yani kök u artı c oldu Hadi şu ikiler gitsin. Geriye bir tek eksi bir kaldı. Kök içerisinde u. Yani r kare eksi x karedir. Artı c'yi de unutmayalım. Sorunun cevabı buradır arkadaşlar. Evet. Videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi öpüyorum hepinizi.